Burada normal kişilerin, bireylerin kullanması gereken maskeler ayrıdır. Sağlık personelinin kullanması gereken maskeler ayrıdır. Normal bireylerin hepsi mutlaka ve mutlaka 3 katmanlı cerrahi maske kullanmalıdır. Ama bunların değişik tipleri vardır. En koruyucu olanları orta katmanında özel bir filtre bulunduranlardır ki... Buna biz melt blown tabakası diyoruz. Yaklaşık olarak 3 mikronluk partikülleri süzebilir ve aslında bütün cerrahi maskeler bu katmana sahip olmalıdır. Eğer ki orta katmanında bu özel filtre tabakası bulunmayan maskelerle dolaşıyorsanız o zaman iki kat cerrahi maske takmalısınız. Özellikle kalabalık yerlerde, asansörlerde Alışveriş merkezlerinde mutlaka iki kat maske kullanın. Bir de hangi cerrahi maskenin bu özel filtre tabakası olduğunu nereden alıyorsanız temin ettiğiniz yerden mutlaka sorgulayın. Eğer ki sağlık personeli iseniz o durumda 5 katlı olan N95 tipi maskeler FFP2 veya FFP3 maskeleri kullanmalısınız ki sağlık personeli olan arkadaşlarımız bu konuda gayet bilinçlidirler ama burada tek bir sorun var eğer ki bu özel kalın maskeleri N95'leri takan kişilerin kullandığı maske filtreli ise o durumda bu kişiler virüsü almazlar ama filtreden dışarıya virüsü verirler o zaman bu kişiler toplum içinde İkinci bir cerrahi maskeyi bu N95 maskenin üstüne takmalıdırlar.